Merhabalar 20-26 Aralık haftasına hoşgeldiniz. İkizler burcunda meydana gelen dolunaydan sonra aslında bu hafta o dolunayın etkilerini tartışıyor olacağımız bir süreç başlayacak arkadaşlar. Bu videoda bu haftanın genel etkilerine bakacağız. Burçlara ilişkin yorum yapamayacağım şimdiden. Bunu söylemiş olayım çünkü bu videoyu da zaten güç bela çekiyorum. En azından bu hafta meydana gelecek olan önemli etkileşimlerden bahsetmek adına bir an evvel çekme gereği hissettim. Kanalımla ilk defa karşılaşan arkadaşlar abone olarak destek olurlarsa çok sevinirim. Aylık yorumlarınızı paylaştım. Ocak 2022 yorumlarını, yıllık yorumlar zaten oynatma listelerinde mevcut. Eğer dinlemeyenler varsa onları da bu videodan sonra dinlemelerini tavsiye ediyorum. Şimdi bakalım bu hafta bizleri ne gibi gündemler bekliyor. Öncelikle haftanın ilk günü 20 Aralık tarihinde Merkür-Uranüs üçgeni ile karşı karşıya kalacağız. Merkür 11 derece olak burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak arkadaşlar. Bu etkileşim özellikle... ...hoş, tatlı, sürpriz haberler alabileceğimizi gösteriyor. Özellikle bu süreçte tabii ki ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıların bazı harita sahipleri açısından pozitif hale gelebileceği, lehe çevrilebileceği avantajlar söz konusu. Burada kariyerinizden elde edeceğiniz gelirler, parasal yatırımlarınız, kendinizi güvende ve emniyette hissetmeye dair bilhassa güzel ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir... Birçok ilişkide, evlilikte, ortaklıkta da yine güzel ve sürpriz haberlerin aslında o ilişkideki bağlantının ne kadar sağlam olduğunu hissettirecek seviyede olabileceğini gösteriyor. Burada tabii Dolunay enerjileriyle beraber meydana gelen bir etkileşim olduğu için zaten bir haberleşme ve bir iletişim trafiği hakim. Bir takım şeylerin ortaya dökülmesi, konuşulması, tartışılması gibi konular bu hafta itibariyle zaten sıklıkla gündemimizde olacak arkadaşlar. 21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Artık kış gün dönümünün başladığını söyleyebiliriz. 21 Aralık akşam saatlerinde Güneş'in Oğlak Burcu geçişiyle beraber en uzun geceyi yaşıyor olacağız ve artık kış aylarına Merhaba diyor olacağız arkadaşlar. Tabii ki özel tarihler bunlar. Bugün itibariyle özellikle 21.12.2021 aktivasyonunu da gerçekleştirdiği için bu tarihi güzel niyetlerle, güzel dileklerle geçirmeniz yerinde olacaktır. Mutlaka bir niyet ortaya koyun, bir iyilik yapın, birini sevindirin. Ee, pozitif düşüncede kalmaya gayret gösterin. Bu tarz e, kritik tarihler e, bizim için önem arz ediyor arkadaşlar. Zaten e, fırsat bulursam bu tarihlerin önemine ilişkin videolar paylaşıyor olacağım. 24 Aralık tarihine geldiğimizde bu haftanın en önemli görünümü. Aslında 2021'in en önemli görünümünden bahsediyoruz. Biliyorsunuz 2021 başlangıcında Satürn burcuna geçiş yapmıştı. Ee, aynı zamanda Jüpiter de kova burcuna geçiş yapmıştı. Bu geçişle beraber daha çok farklı bir çağa, daha özgür bir çağa geçiş yaparken bir taraftan da bu özgürleşme ihtiyacının aynı zamanda geleneksel bakış açılarının harmanlanması bizi biraz çelişki içerisinde bıraktı arkadaşlar. Satürn kova döngüsü her ne kadar Satürn e, Oğlak ve kova burcunda güçlü konumda olsa da Yeni bir çağa adapte olmaya çalışmak, yeni bir düşünce biçimine doğru evrilmek bizleri biraz zorladı. Çünkü Satürn'ün oğlak enerjisi biraz daha geleneksel, biraz daha topluma toplum normlarına uygun bir yapıyı ifade ederken Satürn'ün kova burcundaki yöneticiliği ise uzun vadeli istikrarlı ancak özgün marjinal ve devrim niteliğindeki yenilikleri sembolize ediyor. Dolayısıyla hayatımızda Devrimler meydana gelirken 2021 senesi itibariyle ki bu süreç 2023'e kadar devam edecektir. Bir taraftan da geleneksel baskılar, toplum baskısı, bakış açıları, eski alışkanlıklarımız, vazgeçemediğimiz şeyler, konfor alanımızla alakalı da sınavlar verdik. Yani bir tarafta yeni bilinmedik ve bizim dikkatimizi çeken bir durum her neyse o. Bir tarafta da alışa geldiğimiz düzenimiz, konfor alanımız ve geçmiş kalıp yargılarımız. Bu etki esasında Şubat 2021'de, Haziran 2021'de ve son olarak da 24 Aralık 2021'de Satürn Uranüs karesiyle beraber tetiklendi arkadaşlar. Uranüs ise biliyorsunuz 2018 yılından bu tarafa Boğa burcunda özellikle para piyasaları ve ekonomik düzenle alakalı ciddi devrimler oluşturdu. ...sahip olduklarımız, kaynaklarımız, güvendiklerimizle alakalı aslında... O kadar da güvenilir olmadığı, o kadar da sağlam olmadığı, o kadar da tutunmamızın gerekli olmadığını gösteren süreçler deneyimletti bize. Ve bunu bilhassa 2021 senesinde çok sert bir şekilde yaşadık arkadaşlar. Bir taraftan sahip olduklarımız veya sahip olduklarımızı sandığımız konular. Ee, özellikle ekonomik anlamda bizi zorlayan durumlar, süreçler ve alışkanlıklarımız, harcamalarımız, kendimize ne kadar değer biçtiğimiz, ne kadar değerli gördüğümüz ve çevremizde bize değer veren veya veriyormuş gibi gözüken insanların varlığı. Bunlarla yüzleşmek zorunda kaldık. Özellikle sabit burçlarda meydana gelen sert etkileşimler bizi daha fazla zorluyor arkadaşlar. Çünkü sabit burçlar değişime direnç gösteren mevcuttaki stabil durumu muhafaza etmek üzerine programlanmış burçlardır. Dolayısıyla Burada bir kırılma, bir devrim, bir yıkım ve yeniden oluşum söz konusu ise şayet demek ki bu oldukça sancılı olacaktır. Tabi haritalarında sabit burçların yani kova, aslan, boğa ve akrep etkilerinin fazla olduğu kişiler bu anlattıklarımı çok daha derinden hissettiler. Ancak hepimizin haritasında sabit burçların olduğu ev konuları ve alanları vardır. Hepimiz benzer Alanlarda Bunları hissettik. Farklı farklı alanlarda daha doğrusu. Dolayısıyla burada bir tarafta geleneksel bakış açısı, bir tarafta marjinal bir konu var. Bir tarafımız özgürleşmek isterken bir tarafımız otur oturduğun yerde diyor. Bu iki ses arasında, iki uç arasında gelgitli ruh halimiz bizi oldukça zorlamış olabilir bu yıl itibariyle arkadaşlar. Ve son olarak zaten aralık ayında bunu yaşıyor olacağız, deneyimliyor olacağız ama Şubat, Haziran, Aralık demiş olsak da aslında 2021 senesi boyunca biz bu etkiye maruz kaldık arkadaşlar. İki uç arasında sürekli olarak gidip geldik. Bir tarafımız özgürleşmek isterken sanki arkamızdan iplerle geriye doğru çekiştirildik. Ve bu etkiyi son kez artık bu yıl itibariyle 24 Aralık'ta hissediyor olacağız arkadaşlar. Evet 25 Aralık tarihine geldiğimizde ise Venüs Plüto kavuşuyor. Biliyorsunuz Venüs geçtiğimiz hafta itibariyle Retro Hareket'e başlamıştı. Venüs daha evvel Aralık ayının başlangıcında yine Plüto ile kavuşumdaydı. Ancak Retro Hareket ile beraber tekrar Plüto ile kavuşum enerjisine girdi. Burada Aralık başından itibaren tutkuyla istediğimiz saplantılı, takıntılı bir şekilde arzuladığımız bir konu, bir durum tekrardan karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani burada kafamızı meşgul eden, belki maddi bir konu, belki bir aşk ilişkisi, belki evlilikle alakalı bir gündem. Ancak bir şekilde bizi zorlayan, yoran, yıpratan bir enerjiden bahsediyorum. Burada iki haftalık bir süreç boyunca yani 10 Aralık tarihi itibari, tarih itibariyle başlayan e, süre boyunca e, kafamızı meşgul eden o konu her neyse tekrardan artık bu hafta sonu itibariyle kendisini gösterecek. Burada demek ki artık bir çözüm bulmamız gerekiyor. Retro harekete gelip Venüs tekrar ile kavuşuyorsa burada, burada çözülmesi gereken hasır altı ettiğimiz bir durum var. Bizi yoran, bizi yıpratan belki takıntılarımız, saplantılarımız, bakış açılarımız veya çözülmesi gereken bir aşk, çözülmesi gereken maddi bir karma. Burada bir dönüşüm şart arkadaşlar. Plüton genelde yıktıktan sonra yeniden inşa etmek üzere programlanmış bir gezegendir. Dolayısıyla enerjileri biraz sert ve yıpratıcıdır. Bu etkiyi zaten birçoğumuz hissediyoruz. venüs Pluto etkileşimiyle beraber bilhassa parasal kaynaklarımız ve kendimizi emniyette hissettiğimiz alanlarda ciddi sarsıntılar yaşıyoruz her birimiz kolektif olarak. Ancak e, tabi ki bireysel atalarımızda farklılanlarla da tetikleniyor olabilir. E, herkes zaten kişisel yaşantısında şu sıra e, kendisine toksik hale gelmeye başlamış durumu tespit ediyordur. Bunun üzerine tekrar e, odaklanmanız gereken ve mutlaka çözmeniz gereken enerji de 25 Aralık tarihinde aktif olacak arkadaşlar. Evet bu haftanın gündemi bu şekildeydi. E, bu hafta Burçlara ilişkin yorum yapamayacağım ama e, önemli gördüğüm gökyüzü olaylarını detaylı bir şekilde yorumlamaya gayret göstereceğim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız yine çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikusat hesabı veya Evrensel gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta olsun. Hepinize hoşçakalın.